Akıllı mühimmatlar, insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterler. Tüm bu hava araçları başta küresel konumlandırma olmak üzere farklı sinyalleri izleyerek uçuyor veya hedeflerini buluyor. Savaş ortamında ya bu sinyaller alınamazsa veya yanlış sinyal doğru gibi izlenirse. Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Meteksan, IDF 2021'de önemli bir projeye imza attı. Seyri Sefer Elektronik Taarruz Sistemi yani Seymen, Meteksan Savunma tarafından geliştirilmeye başlandı. Seymen ile savaş alanında ciddi tehdit oluşturabilen bu sistemlerin hem karıştırılması hem de akıllı bir şekilde aldatılması gerçekleştirilecek. Meteksan Savunma Haberleşme Sistemlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erdal Torun, Tolga Özbey'in sorularını yanıtladı. Günümüzde tabi savaş deyince atılan füzeler, uçaklar, helikopterler ama bir de elektronik savaş var. Yeni projeniz, yeni ürünümüz diyelim Meteksan Savunma'nın Seymen. Ee, biraz bu proje hakkında bilgi verir misiniz? İmzaları yeni attınız. Bugün e, İDEF'te Savunma Sanayi Başkanlığımızla birlikte imzasını attığımız ve uzun süredir de üzerinde çalıştığımız Seymen, Seyri Sefer Elektronik Taarruz Sistemimiz. Aslında bizim birçok alandaki yeteneklerimizin bir araya getirilip bir kamyon üzerinde radarıyla, ile karıştırma sistemleriyle shelter ile tamamen bütünleşik olarak ortaya çıkan bir sistem. Ee, bildiğiniz üzere bugünkü harplerde kullanılan birçok sistem üzerinde e, seri sefer sistem olarak e, küresel kullanılma sistemleri kullanılmakta. Bunlar uzaktan bunları etkisiz hale getirdiğiniz zaman o platformun size gelmesini engeller ya da karıştırmasını sağlarsınız ve savaşta büyük bir üstünlük bir kuvvet çarpını elde edersiniz. Burada geliştireceğimiz sistem kara, hava deniz platformlarında düşmanın elinde var olan küresel konulma sistemlerini GPS GLONASS, baydu bütün küresel konulma tamamını etkisiz hale getirecek onları karıştırabilecek gerçekten çok uzak mesela karıştırabilecek Hatta bunları aldatma yapabilecek. Gerektiğinde onların size yapacağı karıştırmaları da e, algılayıp, karıştırma yönlerini tespit edip, ilgili komuta kontrol sistemleriyle e, diğer merkezler aktarabilecek komple bir sistem olacak. Bu 6 x 61 bir kamyon üzerine inşa edilecek. Ve askeri şartlarda, askeri koşullara uygun olarak kullanacak. Ve bunun sonucunda da bizim bugün adlandırdığımız Seyri Sefer Harbi'nin Gerçekte bu bir önemli kuvvet çarpım olarak silahlı kuvvetlerimize kazandıracağız. Bu sistemlerin etkisi menzili ne kadar? Biraz daha teknik bilgi rica edebilir miyim? Şöyle, bunlar kendisi bütün o sizi karıştıracak sistemlerin tamamının analizini yapıyor, veri bankasında bunların analizlerini yapabiliyor. Bunları sizin uygulayacağınız güçle orantılı olarak uzak ya da yakın mesafe etkisi hale getiriyor. Burada hangi karıştırma sisteminin e, e, size geleceğini algıladıktan sonra tabi menzil olayı biraz sizin de güçle alakalı. Ama gerçekten şunu söyleyebilirim. E, oldukça savaş alanında ihtiyaç duyulan menzillerde karıştırma ve aldatma yapabilecek bir yeteneğe sahip olacak. Keza bahsettiğim gibi birden fazla seymen seyretsever elektronik tavsiye sistemini birbirleriyle yani entegre ederek birbirleriyle bağlayarak daha geniş alanda birbirlerinin de etkisinden faydalanarak menzillerini artırma imkanınız olacak. Keza bunları diğer elektronik harp sistemlerine de sadece seviye seviye elektronik taktiği diğer elektronik harp sistemlerinde muharebe sahasında bütünleşik olarak kullanma imkanımız olacak. Biraz da bu konunun detayını biraz daha sormak istiyorum ben. Ee, sizin bir ekibiniz, belirli bir süredir zaten bu proje üzerinde çalışıyor, ee, altyapısını kuruyor bunların. Ne kadarlık süreç içerisinde testlere başlama ve taslimat süresini planlıyorsunuz? Ee, biz Beteksan savunma olarak genelde e, tabii ki çok zamana çok duyarlı ve e, gerçekte e, bize verilen takvime uyarak hareket ediyoruz. Bu projede bir takvimi var. Zannediyorum 2-2,5 iki, iki sene sonra bunun protiplerini sahada denenmiş ve serüretim aşamasında geçmiş olacağız. Bunun başlangıçta belli sayıda protiplerinin teslimatı, kullanımımızın belli sayı e, sürede denedikten sonra serüretim aşamasında geçmesiyle ilgili fazımız olacak. Bununla ilgili de zamanı çok daha efektif kullanarak şu ana kadar sözleşmeyi bugün imzalatsak bile elde ettiğimiz işlemleri, yeteneklerimizi bu zamanı kısaltımda kullanacağız. Elektronik savaşla birlikte Meteksan savunma açısından yeni bir bölüm, yeni bir uzmanlık mı geliyor diyebilir miyiz? Ee, tabii elektronik sistemlerin teknoloji olarak birbiriyle çok örtüşen yanları var. Elbette ki bu haberleşmeye yönelik olarak elektronik haf sistemleri, bizim radar konusunda elektronik haf sistemlerine yeteneğimiz var. Çünkü radar üreten bir şirketiz. Dolayısıyla bunlara yönelik de karşı tedbirlerini uygulayacak kabiliyetlerimiz var. Bizim çalışan e, mühendislerimizin, tasarım uzmanlarımızın, mühendislerimizin büyük bir çoğunluğu e, hem e, haberleşme hem de radar konusunda gerek karıştırma, gerek elektronik destek alanlarına yönelik olarak büyük yetkinlikleri var. Elbette ki tabii bizim gittikçe güçlenen e, ve e, kaslarımızın güçlendiği bir alanlarımızdan bir tanesi. Çok teşekkürler. Yeni projemizde başarılar. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkürler.